Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda mikro orijinal yayınların hazırladı. Teta geometri soru bankası kitabında açıortay konusunun ÖSYM tarzı testlerinden test 1'in çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Aşağıda bazı uzunlukları verilen üçgenlerin iç açıortayları kullanıldığında hangisinde x değeri diğerlerinden farklıdır? Hemen bakalım. Burada hocam şöyle yukarıdan aşağı 2'ye 1 oran var. 2'ye 1 oran olacak. 6 olacak. Burayı 6 bulduk. Burada 3'e 1 oran var. Burada da 3'e 1 oran olacak. O zaman burası da 6 olacak. Sonra burada 2'ye 1 oran var 2'ye 1 oran olacak e, o zaman burası da 6 olacak. Burada yalnız oran yok böyle ne bu tarafta oran var ne kollarda oran var ne tabanda oran var. Direkt şey yapalım x bölü 9 4 bölü x diyelim. x bölü 9 eşittir 4 bölü x'den x kare eşittir 36'tan x'i de böylelikle kaç buluruz 6 olarak buluruz. E, burası da 6 çıktı her şey 6 çıktı demek ki cevap e şıkkı. Şöyle baktığımız zaman koldan kola geçiş daha mantıklı. 3 katı 3 katı o zaman burası 9 oldu. Evet bir tek şıkkında 9 yap diğerlerinde 6. Dolayısıyla cevap e-dremit oldu. Geldik ikinci soruya. açıortaylık var. Direkt tabandaki oran belli 2 bölü 3. Yani burası 2K iken burası 3K diyebiliriz. Çevresinde 20 demiş. 5K artı 5 mi yapıyor çevresi 20 yiymiş. E buradan BCX deniliyor bizden. 5K artı 5. 20 verilmiş ABC üçgeni çevresi. 5K'yı böylelikle 15 buluruz ve K'yı da 3 buluruz. E bizden X isteniyor. x de 3K'ya eşit. K yerine 3 yazacak olursak cevapta kaç çıkar? 9 çıkar. İkinci soru C oldu. Geldik 3'e. Burada 1'e 2 oran var. Hemen tabandaki oran 1'e 2 ise koldaki oran da 1'e 2'dir. K 2K. Açı isteniyor bizden. E büyük üçgende özel bir durum var mı diye bakalım. Dik üçgen çünkü. 90'ın karşısı 2K. Hangi açının karşısı K'dır? Hocam 30'un 30-90ken burası 60 yani bunlar da 30-30 yapıyor çünkü bunu tamam atmış olduğundan dolayı e 30 90 ise burası 60 da kaç kaldı o zaman 120 derece kaldı evet üçüncü soru Cehan oldu geldik 4'e. evet şu üçgende bir dış açı ortaylık var dış açı ortayın değdiği yerden başlıyoruz şu böyle tamamı yani 8 bölü 10 eşittir ilk ok e, ikinci ok x'e değiyor. 4 bölü x diyeceğiz. Yarısı olmuş yarısı olacak. X'i böylelikle 5 buluruz. Ya da işler dışlar çarpımıyla sonuca ulaşırsın. Evet dördüncü soru c oldu geldik 5'e. Ha özel bir durum var. Dik tabanı keş parçaya bölmüş. Nerede bölüyordu? İkisi kenarda. Yani burası 4 ise burası da 4 oldu. Ve aynı zamanda bu açı ortaylık. E hocam şuradaki üçgende bir açı ortaylık var. Zaten b bölü e isteniyor bizden. Hocam şu ve şu. E şimdi burada sarı üçgende koldaki oran 4'e 3 tabandaki oranda 4'e 3 olmak zorunda değil mi? Evet. BH uzunluğu 4k, EF uzunluğu 3k oranladığımız zaman kaç geliyor? 4 bölü 3 geliyor. Dolayısıyla beşinci soru balık Geldik altıya. Şimdi hocam oranlama var. EF ve BD arasındaki ilişki isteniyor. Öncelikli olarak yukarıdaki üçgende 3 bölü 4 oran olduğu için hocam burası 3k iken burası nedir? 4k diyebiliriz, değil mi? Evet. A benden X isteniyor Hocam şuraya X, ef F, e, F'yi de K cinsinden bulacağım. O zaman burası 3K, X, X mi oluyor? Evet. Burada da kollardaki oran 2 bölü 5 eşittir. Ne olacak? Şu tabanlar oranında eşit olacak. Yani şurası ne oldu? Burası 4K'ydı. 4K artı X mi oldu? Evet. 2 bölü 5, 3K, X, X bölü. 3K, X, X bölü. 4K artı X oldu burası. Evet. 4K artı X eşit oldu. Haydi bakalım işler dişler. Buradan 15K eksi 5X eşittir. 8K artı 2X yaptı. Şunu şuraya bunu buraya attık. 7K eşittir. 7X yaptı. Gerçi neyse. K eşittir X geldi. İşlem yapmadan da görülebilirdi. Hocam burası da 2'ye 5 olacak ya. 7K 2K'ya 5K diyebilirdik ama bazen rasyonel çıkacağını hissettim herhalde ben. Onların dolayı yanlış hissetmişim. Neyse de bu şekilde K'yı bulduk mu? Bulduk. Evet X yerine K yazarız arkadaşım. O zaman burası da kaç yaptı? 2K yaptı. Hani 3K eksi K'dan dolayı değil mi? X yerine K yazdığımızda. E bizden ef bölü yani K bölü neresi isteniyor? BD. B'de, B'de de toplamda 7K'ya eşit zaten. O da kaç yapıyor o zaman? 1 bölü 7 yapıyor. O zaman 6. soru E'dremit oldu. Geldik 7'ye. Açı ortay kola dik çizilmiş. O zaman ne yapacağız? Diğer kola da biz bir dik çizebiliriz. Kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. Ayırdıkları yerler de birbirine eşitti. Yani şu parçayla şu parça birbirine eşit. 5 ise burası da 5. E burada da açı ortay kollara çizilen dikmeler eşit. Ayırdıkları yerler de birbirine eşit. E O zaman burası da 9. ABC üçgenin çevresi isteniliyor bizden. Bu üçgenin çevresi. Değil mi? Evet. Aa, hocam 9, 12, 15 üçgeninden burası 15 çıkar. Sonra iken bak çift çizgi uzunluğu 12. Burası da 12 ya. 5-12. 13 yeniden burası da 13 çıktı. O zaman çevre kaç yaptı? 13-15 ve şurası da 14 değil mi? 13-14 ve 15'in toplamı isteniyor. O da kaç yapıyor? Kısa dönüp 42 yapıyor. Evet. Ardışık ya ortadakini 3 çarp verdim. Cevap 42 yaptı. Yani 7. soru Denizli oldu. Geldik 8'e. ABC üçgende D noktası işteğet e noktasında dış teğet çemberin merkezi. Bu işleyğet çemberin merkezi ise buradan geçen iç açıortay buradan geçen iç açıortay. Bu e noktası da dış, dışğet çemberin merkezi ise B köşesinden geçen dış açıortay c köşesinden geçen de yine dış açıortay olmak zorunda. Şunları da şöyle çift çizgi diyelim. E bizden e c, X nedir diye soruluyor. arkadaş burası a, a b b dersek 2 artı 2 B 180 ise a artı b kaç yapar 90'. Aynı şekilde n, n, m, m dersem 2n artı 2n 180 ise n artı m de 90 yapar. E hocam ne oldu? Hop 90'ları kullanalım. Pisagor şu üçgendeki Pisagor'da 4, 8 ise burası 4 kök 5 mi geldi? Evet. Ve bir de burada Pisagor 4 kök 5'in karesi eşittir. X'in karesi artı 3'ün karesi diyecek olursam. Burası 16 çarpı 5 80. 80'den 9 çıktı. 71. 71 eşittir. X kare yaptı ve x'i de böylelikle kök 71 olarak buluruz. Yani 8. soru Edremit oldu. Geldik 9'a. Bir katlama söz konusu. Katlamada ne yapıyorduk? Eski haline geri açıyorduk. Açılmış halde var burada. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam 4 ise 4. Bu kenarla da bu kenar birbirine eşit. Ve üst üste binen açılarda birbirine eşit. Şu açılar eşit. Şu açılar da eşit de. Şu açının eşitliği yeterli sanırım. Çünkü niye? Bak burada bir açı çıktı. Açı ortayda tabandaki oran 4'e 5. O zaman koldaki oran da 4'e 5 olacak. Yani burası 4K iken burası 5K mı olacak? Evet. E hocam 4K bu çift çizgi. Bu da çift çizgi 4K. Yani senin 5K uzunluğu neye eşit oldu? 4K artı 2 eşit oldu. Yani buradan K 2 çıktı. E o zaman K 2 çıktıysa burası 8 burası 10 oldu. ABC üçgenin çevresi isteniyor. 8, 10 ve 9'un toplamı. 8, 10 ve 9'un toplamı da kaç yapar? 27 yapar. Evet 9. soru böylelikle denizli çıkar. Geldik onun soruya. Özel açı mantığını kullanacaksın. Nasıl? Hocam sayı burada. 30'un mantığı şu şekilde dik çizerek kullanılır. Şöyle. E 45'in mantığı da şu şekilde dik çizerek kullanılır. Eee ne var burada? Hocam buradan dik çizdim. 90'ın karşısı 4, 30'un karşısı 2. Hocam buradan dik çizdim. 45, 45, 93'ken çıktı burada karşıma. Eyvallah. E bu da açı ortaylık da var. Açı ortaylık da dikmeler birbirine eşitti. Yani şu 2 ise burası da 2'dir. E 2 burası ise burası da 2 olur. Ve x de ne olur? İkiz kenardaki üçgenden dolayı 2 kök olur. Yani kök katından dolayı. Dolayısıyla 10. soru Akçay oldu. Geldik 11. soruya. Evet 45-45 şey verilmiş. Ama şuraya baktığım zaman hocam şuradaki üçgende bir açıortaylık çıktı. Hocam şurada da yok mu ya diyebilirsin. Evet diyebiliriz aslında ama bak 2 ve x olduğu için. Hani tabandaki oran burada var. O yüzden buradaki iç açıortaylığı fark etmek daha mantıklıydı. E o zaman burada kaç ortaylığa bakacak olursak arkadaşlar ne çıktı burada? Güzel bir şey çıktı. 1'e 2 oran var kolda. ya yani o zaman tabanda o zaman burada da 1'e 2 oran olacak. E burada 45'i kullanacağım. Hocam bak burası 90 90, 45 daha, 135 iki açı yan yana gelince 180'e tamamlayan da özel bir açı. 135'in 180'e tamamlayanı kaç? 45. Hop şurayı da uzatırsam 180'e tamamlayanı 45. Bak açı ortaya çıktı. Yani sarı üçgende aynı zamanda dış açıortaylık var. dediği yerden başlıyorum. Şu bölü tamamı yani x bölü x artı 6 eşittir. ilk ok nereye değiyor? K'ya. İkinci ok nereye 2K'ya. K, K bölü 2K'ya eşit olacaktır. Şunlar gitti. 2x eşittir x artı 6'dan. X'i de böylelikle 6 olarak buluruz. Yani cevap denizli çıktı. 11. soruda. Ve böylelikle ÖSYM tarzı testlerden test 1'i bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda. Test 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.